Geçen videoda, hareketsiz duran m kütleli bir cisme d boyunca bir f kuvveti uygularsam, kuvvet çarpı d'nin kuvvet çarpı d'nin 1 bölü 2 m v kareye eşit olduğunu gösterdim ve buradaki v, cismin d yolu boyunca kuvvet uygulandığındaki hızı. Ve o videoda, f çarpı d'nin iş, 1 bölü 2 m v karenin ise kinetik enerji olduğunu belirttim. Tanıma göre, kinetik enerji durgun bir cismi mevcut hızına ulaştırmak için uygulanması gereken iş miktarıdır. Şimdi buradaki m kütleli ve v hızı v hızında olan bu cisme baktığımda, kinetik enerjisinin 1 bölü 2 mv kare olduğunu görüyorum. Sayılarla daha kolay anlatacağım şimdi. m'nin 5 kilo, v'nin de 7 metre bölü saniye olduğunu varsayalım. O zaman kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare formülünden ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 7'nin karesi olacak. 1 bölü 2 çarpı 49, 25'ten biraz daha küçük olduğuna göre sonuç yaklaşık olarak 125 newton metre ya da 125 joule olacak. Sayıları yerine koyduğumuzda çıkan sonuç bu. Peki, eğer burada ne olduğunu bilmeseydik, bu cismin şu anki hızına bu şekilde ulaştığını nereden bilecektik? Diyelim ki, birinin bu cisme D yolu boyunca bir F kuvveti uyguladığını bilmiyoruz. Sadece kinetik enerjisini hesaplayarak, doğrudan bu 125 J'ün bu hıza ulaşmak için gerekli olan iş miktarı olduğunu söyleyebiliriz. Tam olarak bu cismin bu hıza nasıl ulaştığını bilemeyiz ama bunun cismin 7 metre bölü saniyelik hızına ulaşabilmesi için gereken iş miktarı olduğunu söyleyebiliriz. Güzel, şimdi başka bir örnek yapalım ama bu sefer cismi yatay düzlemde itip hız kazandırmak yerine cismi yukarı doğru ittiğimiz ama hızın değişmediği bir örnek yapalım. Şimdi farklı bir durumdayız hala gezegenimiz aynı dünyadayız ama durum farklı. Ve m kütleli cisme bir kuvvet uygulayacağız. Uygulayacağım kuvvet m çarpı yerçekimi ivmesi olsun. Yerçekimi ivmesi yani 9,8 metre bölü saniye kare. Ve bu kuvveti yukarı yönde d uzunluğu boyunca uyguladığımızı düşünelim. d yerine h diyelim. Bu bizim yüksekliğimiz. Peki bu durumda kuvvet çarpı yol yani f çarpı d ne olacak? Kuvvetin kütle çarpı ivme, yani f eşittir m g olduğunu biliyoruz. Ve unutmayın ki bunu yukarı doğru yer çekimi ivmesiyle ile itiyordum. Ama aynı yer çekimi ivmesi cismi aşağı doğru da çekiyor değil mi? Şimdi kuvvet, kütle çarpı yer çekimine eşit, f eşittir m çarpı g. Ve bu cismi h kadar h kadar yukarı çıkarıyorum. Yani d burada aşağı eşit, bu da kuvvetli. Şimdi hareket halinde bir asansör düşünelim. Cismi hızlandırmak, yani asansörü hızlandırmak için asansörü yer çekimin kuvvetinden biraz daha fazla bir kuvvetle yukarı doğru itmem ya da çekmem lazım değil mi? Yani ihtiyaç duyacağımız kuvvet, yer çekiminden biraz daha fazla olmalı. Cismin hızı da sabit olsun bu cismi. Şimdi asansör dedik ve yukarı doğru sabit bir hızla çıkan bir asansörümüz var. Asansörün kütlesi de diyelim ki 10 kilo olsun. Evet, 10 kilo. Biraz düşük ama neyse. Ve sabit hızla 100 metre yukarı çıksın asansörümüz. Şimdi, asansör üzerine iş yapan kuvvet, onu yukarı çıkaran kuvvet değil mi? Ve bu da muhtemelen asansörü çeken ipteki gerilmedir. Bu ise çekimi kuvveti. Şimdi, Asansörün ivmelenmediğini, ivmelenmiyor, ivmelenmediğini varsayıyoruz. Çünkü eğer yukarı doğru hızlansaydı asansörümüz, uyguladığımız kuvvetin yerçekim kuvvetinden büyük olması gerekirdi. Ve asansör yukarı doğru yavaşlıyor olsaydı, o zaman da uyguladığımız kuvvetin yerçekimi kuvvetinden daha küçük olduğunu varsayardık. Ama asansör, sabit hızla yukarı hareket ettiği için, yukarı çeken kuvvetle aşağı iten kuvvetin eşit olduğunu biliyoruz. Yani net kuvvet sıfır. Yer çekimi ve uygulanan kuvvet aynı şiddette olduğu için hızda bir değişim olmayacak. Şimdi bu yukarı kuvvetin, yer çekimi kuvvetine eşit olduğunu biliyoruz. Büyüklüklere eşit yönleri tabii ki zıt. Bu ise Mg'ye eşittir m yani 10 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare değerindeki yer çekimi yemesi. Ve bu asansörü 100 metre hareket ettiriyoruz. Peki bu asansörü ya da cismi yukarı çeken bu kuvvet tarafından ne kadarlık iş yapılır? Evet, burası 98 çarpı 100 olur, yani 9800 newton metre ya da 9800 jül. 100 metre hareket ettikten sonra hızda bir değişim yok. Peki yaptığımız bu iş nereye gitti? Cevap şu: yaptığımız bu iş potansiyel enerjiye dönüştü. Burada bahsettiğimiz potansiyel enerji yer çekimsel potansiyel enerji. Şimdi potansiyel enerji kütle çarpı yer çekimi çarpı cismin bulunduğu yükseklik. Evet, yani PE eşittir m çarpı g çarpı h olarak tanımlanıyor. Peki neden potansiyel enerji deniliyor? Bu noktada cismi bu yüksekliğe ulaştırabilmek için cisim üzerinde iş yapılmalı. Ama yukarıdaki cisim hareket etmiyor. Bu yüzden kinetik enerjisi yok. Ama cismin artık iş yapabilecek bir potansiyeli var. İş yapma potansiyeli. Peki iş yapma potansiyeli derken ne demek istedik? Bu cismi 100 metre yukarı hareket ettirdiğimde iş yapma potansiyeli nedir ne olur? Şimdi bu cismi serbest bırakalım ve üzerine etkiyen yer çekimi dışında bir kuvvet olmadığını ekleyelim. Yer çekimi yüzünden, cisim hareket edecek ve büyük bir hızla yere düşecek. Bir örnek vereyim. Diyelim ki, dünya üzerinde 1 kilo kütleli cismimiz yerden 10 metre yukarıda duruyor. Potansiyel enerjisinin kütle çarpı, yerçekimi çarpı yükseklik olduğunu biraz önce söyledik. Kütle 1 kilogramdı. 1 kilogramdı. Yerçekimi yümesinin de 10 metre bölü saniye kare olduğunu varsayalım. O zaman potansiyel enerji 1 çarpı 10 çarpı 10. Yükseklik de 10 metreydi. Unutmayalım. O zaman potansiyel enerjimiz yaklaşık olarak 100 Newton metre ya da 100 Joule eder. Peki bu sonuçta ne öğrendik? Öğrendiğimiz şey şu, bu cismi yukarı çıkarabilmek için yapmamız gereken iş miktarı 100 Jüldür. Artık bundan sonra serbest bıraktığımız cismin yere hangi hızla düştüğünü hesaplamak için kinematik kurallarını kullanabiliriz ama iş ve enerjiyi kullanarak bunu çok daha hızlı çözebiliriz. Enerjinin korunma yasası bize enerjinin yok edilemeyeceğini ve sıfırdan oluşturulamayacağını söyler. Enerji sadece formunu değiştirir. Ama bu cismi yukarı çıkardığım bu durumda potansiyel enerjisi var ve aşağı indiği anda ise potansiyel enerji sıfır. Çünkü yükseklik sıfır. Yani burada potansiyel enerji 100 iken burada sıfır oldu. Size enerjinin korunumundan bahsettim ama bu duruma baktığımızda potansiyel enerji sanki yok olmuş gibi görünüyor. Evet bu videoyu bence yeterince uzattık. Bir sonraki videoda size bu potansiyel enerjinin aslında başka bir enerji türüne dönüştüğünü göstereceğim. ve bu enerjiyi tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü, cisim yere çarpmadan önce büyük bir hıza ulaşacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.